Gerçek bir dil bilim kampüsüne hoş geldiniz. Benim adım Güner ve ben Türkçe konuşuyorum. Sıcak paltosuna sarılmış bir gezgin geldiğinde, Poyraz'la Güneş hangisinin daha kuvvetli olduğu hakkında tartışıyorlardı. Sonra hangisinin gezgine paltosunu daha önce çıkarttırırsa onun diğerinden daha kuvvetli kabul edilmesi konusunda anlaştılar. Poyraz bütün gücüyle esti ama daha kuvvetli estikçe gezgin paltosuna gitgide daha sıkı sarınıyordu. Sonunda Poyraz uğraşmaktan vazgeçti. Bu sefer güneş hararetle ışıldadı ve ortalık ısınınca gezgin paltosunu hemen çıkardı. Böylece Poyraz Güneş'in kendisinden daha kuvvetli olduğunu kabul etmeye mecbur kaldı.